Aslında çok doldum karşında bu gece zor durdum. Yani Bavuştum. Seni seviyorum bunu, tüm dünya alem duysun Dilerim Allah'tan ömrüm, kollarımda son bulsun başım, ağrısı canım Karı'ya gidiyoruz geliyor musun? Uçuyor yıldızlara bayan Parmanın. baba nerede çarşafım Gördüğüm bu paketler benim dermanım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 Neden çıkmadı? 2 yazı sapından şey çıkmaz şansın kaç elmasımız kaldı? 30 30 Ya bak 4 şu 5 dayı. Ne var? Zıkımın kökü! Bu hayvan burada açlıktan ölüyor. Hepiniz gözünün içine bakıp gidiyorsunuz. Bu mu Müslümanlık? Al bismillah. Bu hayvan yiyecek. Say my Oh my god! Oh my god! Ooooooo! Oh <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Selam gençler hoş geldin Hepinizle merhaba arkadaşlar Selamlar yeni bir Monsta's biz hoş geldiniz. Arkadaşlar selam Yeni bir Fırat Start videosu Hoş geldin Allah senin alanı versin şerefsiz Şerefsiz şerefsiz şerefsiz Şerefsiz ne var yürü şerefsiz kimsinmiş seni ha <gülüyor> <gülüyor> Akıyorsun öleyde marur bir kere de gülleyal. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ah. sen aramadan. Ya iki dakika bekleyin ya yemedik arabamızı iki isyan edip tercih merkez? Evladım meşgul ediyorsun. Çok merkez. Çok What's your idea? You should be. I'm mercy. Aha. <laughs> uh -huh. Let's break. Oh my god. Это потому что ICЯ. Aman Allah'ım işte Bor madeniyle birebir benzeyen bir vatandaş. Bor madenini duymadım demeyin. Ne borusu? Boru değil, bor. Tokarım borusu. Benim <gülüyor> kaç. Yüz metre sonra sağ dönünüz. Yanlış şöyle girdiniz, rota yeniden hesaplanıyor. İnan senden geçemiyorum Yine sarhoş oldum geciliyorum Aklımda sorular çözülmüyorum Gündüz mü gece mi bugün Graça, ta ta ta Strile, ta ta ta Ubrigar, <gülüyor> at minyâ Smotris, yevaza Graça, ta ta ta ve geride kaldınız bu ortam sevmiyor boş yapanları yolda kaldınız ve yok bir şansınız almadık ki, ki bizi daha kafaya taktınız gelme üstüme bir sağ beni Kanka yasal okuyun kahveye ya gel Hadi belki nerede kaldın Ha kanka telefon ve rezan sesi dinliyordum da Ee iftara ne kadar kaldı? <gülüyor> ne kadar da güzel bir gün ben şimdi hatırladım, benim bitmem lazım. Enişten doğum yapmış. BİRİŞİT POKRAYÜ SÜVETA, VEİLİKİ KOTİK VETRİ, OZİNOKİ KOTİK VETRİ.